Şimdi biz Mardinli'yiz. Mardin'deki köylerindeyiz. Biz buraya mangal kömürü yapıyoruz. Biz bu zor şartlarının altında, çocuklarımızla beraber gelip bu çadırların içinde 6-7 ay kalıyoruz. Bazen su yok, bazen çocuklarımız aç kalıyor. Çarçıya gitme şartlarımız biraz zordur. Bu şekilde çalışıyoruz ailece beraber. Ve biz e, bu zor şartları altında çalıştığımız taktikte bu emeği karşına alamıyoruz. E, Almamız neden alamıyoruz sorarsanız, bunu dışarıdan getirip bizim iki katının fiyatını alıp da bizimki düşürüyorlar. Hem artı iki kat fiyatı alıyor, hem biz iki düşürüyorlar. Dışarıdan gelmiş diye Türkiye'de örtülen mali öldürüyor. Bu şartlar çalışıyoruz. Mesela gece gündümüz yok. Hangi saatte yangın çıkacak? Gece 24 saat bu ocaların baştan navut ediyoruz. Ateş çıkıyor, kül olacak. Emeğimiz boşa gider. Bu şekilde çalışıyoruz. Mesela banyomuz yok. Normalde nasıl banyo olacağız? Şartlarında, çadırların içinde, böyle bir içinde yapıyoruz. Su derseniz, mesela dere suyunu içtik. 2-3 gün hasta olduk. Çoğu, çoğu hepimiz hasta olduk. Bu şartlar altında çalışıyoruz. Mesela şu anda bazı yerlerde o kadar rahat bir şekilde kazanıyorlar ki biz bu işkence gördüğümüz halde biz kazanamıyoruz. Roze kime? Am tekinci wan dusu. Am shiva wan de, am nani wan de, kamali, akhidk shine, ezinga dik shine, qurma Am Mescura mali bke ye kitane kana aakhe bishinu qurma bishine chatmish bke aak Eskiden olsa olur ye kitane kana mana naab ab gish deke hi rama na kitane ka run na haq kiza garfan am haq dehk kuflat ha jiyan Ana zor, beri ne zor bu? Zor. Yaf, sessal, sall, sall bari ne tani, ana zor. yıl, 4 5 yıl beri ne bu niyamet bu? Yani kitane ana 6 al